Ali, x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare ifadesine baktı ve şunları yazdı. Dağılma özelliğini kullandı ve bu ifadeyi x ve eksi y üzerine dağıttı. Bu nedenle burada x çarpı bu ifadenin tamamı yazılıp, x çarpı ifadenin tamamı, eksi y çarpı ifadenin tamamı. Sonra da yine dağılma özelliğini kullanarak x'i bu ifadeye dağıttı ve böylece bu üç terimi buldu. İlk üç terimi böyle buldu ve sonra da y'yi dağıttı. Burada y'yi dağıttı ve bu üç terimi buldu. Ve gördü ki x kare y, eksi x kare y ile sadeleşir ve x y kare de eksi x y kare ile sadeleşir. Sonra baştaki ifadenin x küp eksi y küp'e eşit olduğunu gördü ve şöyle yazdı: x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare'nin x küp eksi y küp'e. Eşit olduğu kestiriminde bulunuyorum. Peki burada Ali tüme varım mı kullandı? Eğer öyleyse açıklayınız. Tüme varımda bir örnek gruba bakıp ya da bir veri kümesi de diyebiliriz. Veri kümesi. Bu veriler üzerinden genelleme yapıyoruz. Ama yüzde yüzemin emin değiliz. Ama gördüklerimize göre örüntünün, bu şablonun, bu, bu düzenin devam edeceğini düşünüyoruz. Veya bu özelliğe sahip her şey için bunun doğru olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda Ali bir örnekleme bakmamış. Aslında bir ispat yapmış. Ve bunu cebirsel olarak çarpmış. Aslında burada kestirim yaptığını söylemesi yanlış. Kestirim henüz ispatlanmamış ama muhtemelen doğru olan bir önermedir. İspatlanmamıştır ama mantığa uygundur veya doğru olması olasıdır. Bu bir kestirim değil, bu ispatlanmış bir önermedir. X eksi y çarpı x kare artı x y artı y karenin x küp eksi y küp'e eşit olduğunu ispatladı. Bunun tüm x ve y değerleri için doğru olduğunu ispatladım demesi gerekirdi. Tümevarım kullanıp kullanmadığı sorusunu cevaplayacaksak cevabımız hayır. Burada ispat yapmış. Eğer Ali 5 eksi 2 çarpı 5 kare Artı 5 çarpı 2 artı 2 kare verilseydi ve bunun 5 küp eksi 2 küpe eşit olduğunu görseydi ve bunu birkaç örnekte tekrarlasaydı o zaman tüme varım olurdu. Ve tüm örneklerde birinci sayının küpü eksi ikinci sayının küpü çıksaydı tüme varımla tüm xy sayıları için doğru olduğunu söyleyebilirdik ama buradaki tüme varım değil. Yani Ali burada tüme varım kullanmadı. Bu önermenin tüm x-y değerleri için doğru olduğunu ispatladı.